Üç gün oldu ben bu den de düşelim. Haman üç gün oldu ben cemlemden ayrılı düşelim. Gaydırı gut parçe melem nasılsın edelim de biz düşelim. Niçamızı giysin ünden gelin hoca memişe. Gaydırı bak parçe